Merhaba arkadaşlar. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Kendisi Türkiye'nin önde gelen homeopat uzmanlarından sevgili Gökhan Şentürk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün senden değerli bilgilerinden faydalanmak hem de halkımıza bu bilgileri duyurmak için ne mutlu ki böyle güzel bir günde toplandık, bir araya geldik. Şimdi arkadaşlar, homeopati bugün... Herhalde Almanya'da %50'yi geçti değil mi? Yani şu anda evet. kullananlar. Ee, İngiltere'de yıllardan beri öyle. Birçok Avrupa ülkesinde e, Amerika kıtasında e, bilinçli e, kesim tarafından kullanılıyor. Özellikle de anneler. Artık homeopati eczaneleri var. Tabii, tabii. Bir sürü konular var. Fakat ülkemizde biraz daha e, başlangıç aşamalarında ama e, böyle değerli doktorlarımız e, bilim adamlarımız tarafından artık Bayrak ele alındı, ilerleyecek ve biz de inşallah e, hani Avrupa'nın seviyelerine doğru ilerleyeceğiz. Şimdi homoepati arkadaşlar o kadar önemli ve o kadar ilginç bir bilim dalı ki. Mesela siz şimdi herhangi bir diyelim ki yemek yiyeceksiniz. Ne kadar çok yemek yerseniz o kadar fayda, vitamin vesaire alalım diyeceksiniz. Ya da herhangi bir ilacın diyelim ki bir miligramı var. İşte diyelim ki bir antibiyoti işte 300 yerine 1000 mg kullandığınızda çok çok daha etki, çok daha fazla fayda gösteriyor gibi görünüyor. Fakat homeopati böyle değil. Herhangi bir diyelim ki ona artık vitamin, mineral ya da ne diyelim ki şey, Madde. bir maddenin içindeki etken miktar ne kadar azalıyorsa gücü o kadar artıyor. Oysa ki diyelim ki herhangi bir ee, vitaminde, mineralde dengesiz siz binlik bir C vitamini alıyorsanız bu çok çok iyi. Çok yüksek bir C vitamini. Oysa ki homoepatide o ne kadar aşağılara iniyorsa gücü etkisi bu kadar artıyor. Ve şimdi bu öyle bir şey ki bizim o fiziğin ötesinde kuantum fizikle neredeyse ancak açıklanabilecek bazı durumları meydana getiriyor. Öyleyse şimdi sevgili göşan'a e soralım. Homeopati nedir? Hani bize böyle hem tarihiyle, mekanizmalarıyla teker teker anlatsın ve şöyle de bir şey var. Homeopati konusuyla ilgili de e, bu konuya ilgilenen sevgili arkadaşlarımıza eğitimler yakında başlatacağız. Bunlarla ilgili e, hem çeşitli doktor arkadaşlar katılabilirler, evet. hekimler katılabilirler, şifacılar... Kendi alanlarında bunu kullanacak özellikle fonksiyonel tıp hekimleri bu alandan faydalanmak üzere de böyle bu bilgilerini, en engin bilgilerini e, arkadaşımız, dostumuz, e, sevgili Gökhan bizlerle paylaşacak. Şimdi homeopati nedir? Bu işin sırrı nedir? Başlayalım bakalım. Teşekkür ederim davetin için. E, homeopati gerçekten... E, benim bana şeyden geldi yani bir Almanya'dan bir telefonla geldi. Ben tıp hekimiyim. Çok katı kurallarım var. Hani sadece madde beden üzerine çalışılır. Tıp dediğimiz budur gibi bir düşünceler varken işte bir telefon akrabam işte üç kere ameliyat olmuş. Daha sonra orada İranlı bir... E, ...homeopat bir tane küçücük bir şey vermiş. Globül dediğimiz beyaz şeker. Ve e, bütün kistler kaybolmuş. Doğal olarak nasıl olur diye tepki gösterdim. Dedi. Bir tane verdi. iki hafta sonra hiçbir şey yoktu. Yani bu kadar küçücük bir şey nasıl bu kadar? O, yani yoktu? bir tane çünkü üç kere ameliyat olmuş. Tekrar ameliyat demişler Almanya'da. Ondan sonra dedi ki hani bunu bir şey yap. Bir... E, Yıl 1996 bir üzerine dur dedi. Ben de bilmiyorum tabi fakülteden çıkmışım hani bildiğimiz alanlar var. Bana kitaplar yolladı ve ben o sırada anlamaya çalışıyordum. Homeopati nedir? Fakat e, tabi ki hekim olarak e, herkes önceyle bir skeptik bir şüpheci acaba nasıl yani küçücük bir şey vereceksin Üç kere ameliyat olan şey geçmemiştir. Birazcık okudum, sonra e, birkaç kişi de denemeler yaptım. Yani biri, e, bir kız çocuğu gözünde konjonktivit başlıyor, aa dediler göz doktoruna götüreceğim. Bir tane tamam dedim, homeopatik olarak ilk öğrendiğim bulgularla e, o küçük globülden bir tane verdim. iki saat sonra hiçbir şey yok, anne baba şokta. Buna benzer olaylarla benim güvenim arttı. Dedim bunu daha derinlemesine gitmem lazım. Ve daha sonra da e, Yunanistan'a eğitime gittim. Atladım uçağa gittim oraya. Yıl 96-97 herhalde. Yok 2000 yılında. 2000, oldu. 2000 yılında. O sırada kitaplarla boğuşuyordum. Şöyle, bana da 90-91 yıllarında bu konuyu araştırmamla ilgili bir hocam evet. şey vermişti. Şifa konuları. Ben o sırada homeopati gördüm bir baktım. Yani İngiltere'deki oranları falan görünce şaşırdım ya dedim bu ne ki bu kadar dedim yani koca İngiltere bütün tıbbı bunlara teslim olmuş. Gördüm inceledim hatta birkaç arkadaşlara anlatınca olmaz öyle şeyler ya falan filan böyle hani insanlar tepki veriyorlardı evet. 90'lı yıllarda. Ee, gerçekten de hani homeopatik kelimesine bakıyorsunuz fitoterapi ile beraber alınıyor. Ee, ve orada ne olduğunu da belki hani araştırmak zor olacak. Tabii ki internet falan gelişince bu datalara çok daha kolay erişilir oldu. Öğrendikçe daha şaşkınlığım arttı. Deneyimledikçe ilgim de arttı. Ve sonra baktım söylediğin çok doğru. Almanya'da anne direkt antibiyotik vermiyor çocuğuna. Önce homeopatik olarak. Şimdi bu da çok önemli. Onlar bir hekim değil. Fakat birinci basamakta kendi ailesine, kendi çocuğuna öncelikle homeopatiyi tercih ediyor. Hmm. E, İngiltere olsun, Kuzey Avrupa olsun. E, daha evvel firma çalışmaları mı oldu? Bu da çok ilginçtir. Buraya 2-3 aylığına gelen e, yöneticiler oldu. Yöneticiler ne olduğunu bilmiyordu. Fakat eşleri uzaktan sordurdular İstanbul'da homeopat kim var diye. Şimdi bu kadar bilinçliler. Yani çocuklarıyla geliyor ve orada şeyi soruyor. Hastane var mı diye sormuyor. Homeopat kim var diye. Çünkü ilk önce homeopatla. Bakın bilinçlendikçe durum nasıl değişiyor arkadaşlar? Yani onun için her biriniz bu konuyu öğrenmenize çok büyük fayda var. Evet. Çok yaygın. Ee, Güney Amerika'da yaygın. Arjantin'de yaygın. Kanada'da. Bütün Avrupa ülkelerinde. Rusya'da. Birçok yerde çok yaygın. En az yaygın olduğu yerlerden bir tanesi de Çin. Hmm. Neden? Çünkü muhteşem Çin... bir Çin tıbbı evet, var evet, ellerinde. Evet. Yani ile evet. şeyle, evet. e, bitkisel maddeleriyle. Bu arada maddeler şimdi, ile... e, Çin'de bir tesadüfen, tabii tabi tesadüf yok ama bir klinik buldum. Çok iyi bir masaj yer ararken bir baktım. E, içeri girdiğimde... E, Amerikan eski başkanından Nixon'ın fotoğrafı var. Oraya gelmiş, evet, ziyaret var. etmiş ve orada iyileşmiş. Ya dedim bu adamlar kavga ediyor. Amerika'nın <gülüyor> başkanı bile gelip burada oluyor. E, Akapunktur'un dünyaya açılmasının hikayesi olarak anlatılır Nixon'un gittiği. Nixon oraya gidiyor, iyileşiyor ve Amerika'ya gidince diyor ki akapunktur iyi. Ve o yolu açıyor ve derhal Amerikalı işte doktorlar gidiyor, akapunkturu öğreniyor. E, i̇lginç bir deneyim. O gerçekten açılış noktası. Ben Yoksa. tesadüfen orayı bulmuşum. <gülüyor> evet evet çok güzel. Şimdi homeopati nedir? Şimdi homeopati gerçekten e, bizler bilinç olarak neye alıştık? Hasta olunca hastaneye gideriz. Doktor bize antibiyotik verir veya ağrımız varsa ağrı kesici verir. Bununla da iyileşiriz. Şimdi gerçekten de ağrımız geçmezse dozu arttırırız. Veya işte direnç kazanılıyor antibiyotik dozunu artıyor. Şimdi homojapati de ise etkinlik doz düştükçe artıyor. Gel de şimdi bu mantığı bize anlat. <gülüyor> bunu bunu bunu bulan kişi Samuel Hahnemann. Alman doktor. E, o zamanın e, 1800'li yılların hani Avrupa'da tıbbı, e, tıp ve bilim adamları gerçekten çok güzel e, bilimsel ilerlemek olmakla beraber. Konservatizm denen bir şey var yani çok aşırı tutucular yeni olanı hemen kabul etmiyorlar çok direniyorlar öncelikle ve bu bizim bilgimize çok uzak. <gülüyor> <gülüyor> bu hiç yani, e, Dolayısıyla e, Hanneman da büyük tepkiler alıyor ve daha sonra kendi kliniğinde kendi evinde çalışmaya devam ediyor. Bir Hanneman neyi buluyor çok zeki bir Alman doktoru. Çalışkan tabii Almanları biliyoruz çalışmaları, disiplinleriyle e, kitap çeviriyor. 8 dil biliyor bu arada Anneman, tercümeler yapıyor. Kitap çevirirken bir şey dikkatini çek, çekiyor, kinin. Kinin diyorum çünkü bugün tekrar çok popüler oldu evet, Covid evet, vesaire evet, nedeniyle evet. E, kinini e, okuyor ve bir... Kendine deniyor öncelikle. Ben bunu bir alayım bakayım diyor. Sağlıklı kişi de e, sıtmada ateşi düşürenkinin onda sıtma belirtileri gösteriyor. Ve bu e, kayıtlara göre onun ilk deneyimi. Sonra kafasında eski Mısır yazılarını araştırırken e, bir fikir canlanıyor. Diyor ki ben bu e, maddeleri sulandırıp ...kişiye verdiğimde benzer bulguları yok edecek. Henüz o zaman enformasyon falan yok. Ee, ve bunları denedikten sonra diğer maddeleri denemek istiyor. Fakat içinde bir sürü zehir var. Mesela lakazis, yılan zehiri, bitkisel aconitum, nux vomica, bunlar hepsi ciddi zehirler. Yani insanı öldürecek zehirler. Şimdi benzer bulguları gösterdi diye bunu verdiğinde ne olacak? Karşıdakini temiz bir şekilde öldürmüş olacak. Sulandırıyor, sulandırıyor, sulandırıyor. Diyor ki bu kadar dilüye ettim. Ama ne kadar sulandırırsa sulandırsın e, etken hala etken orada kalıyor. madde var. Evet. Fakat onun da toksik etkileri çıkıyor. Sulandırdığı halde. Diyor ki daha da fazla sulandırırsa bu sefer de etki kayboluyor. Bu, bu alanda Hanem'in bir eski bir teknik olan e, ovalama ve çalkalama diye iki tane yöntem buluyor ve bunları deniyor. Diyor ki, e, bu bildiğimiz şeyler vardır, eczacılar bu aralar havan, havanlarına sahip <gülüyor> çıkıyorlar. Bir... Biz de onları, eczacıları destekliyoruz, havanlarına sahip çıkıyorlar. E, havanın içerisinde ovalanıyor şu şekilde ama bu 4-5 saat süren bir şey. Daha sonra oradan bir madde alıyor, bir tüpe koyuyor. Bir şey yapıyor, bekletiyor ve daha sonra o beklediği sıvıyı, alkol veya her ne ise bir damla alıyor, yüze tamamlıyor. 10 kere çalkalıyor. Burada hala madde var. Sonra bir daha yapıyor, bir daha yapıyor, bir daha yapıyor. 6. kere tekrardan sonra artık madde yok oluyor. Ama bakın Halil hala informasyonla ilgili değil. Diyor ki oradaki enerji artıyor. Çünkü hastalığı hastalık yapan kişideki hastalık enerjisi. Durup dururken nasıl hasta olacağız diyor. Öyleyse ben o hastalık bulgularını gösteren ve onların o potansiyel enerjisinin üzerine çıkan bir maddeyi verirsem iyileşme vücut kendi hastalığıyla baş eder diyor. Şimdi tabi e, izleyicilerimiz şimdi kafalarında şu soruyu geçiriyor. Bak bize bu kadar şimdi teknik şunları bunları anlatıyorlar da acaba bunlarla ilgili şimdi çözümler de anlatılacak mıydı? Tabi ki gelecek. Yani önce işin mekanizmasını, sistemini biraz sabredip evet. dinleyeceğiz. Ama ondan sonra tabi daha yumuşak Şimdi burada anladığımız e, sulandırma. Fakat o sulandırmadaki o ovalama ve çalkalama, sert çalkalama, sert dediğimiz şey... ...o informasyonun suya geçmesini sağlıyor. Fakat burada ikinci bir konu daha devreye geliyor. İşte 12 oldu, 18 oldu, 30 oldu. Burada artık madde yok. Madde daha da yukarı, yukarıya çıktığında yani o çalkalanma zahmeti, enerjisi daha da artınca kuantum alanına giriyor. Yani kuantum alanı ne demek? ...son derece derin duyguları tedavi edebilir hale geliyor. Şimdi bu muhteşem Başka bir şey. alana geçiyor. Başka bir alana geçiyor. Ha, hep bütün homeopatik re remedilerde ruhsal alana geçiliyor mu? Hayır. O anki bulgularıyla o kişinin kendi yapısı belirlenip... ...ona doğada hangi maddenin doğru uyduğunu yani bir çeşit uyumuna bakıyoruz. Geldiğini anlıyoruz. O sırada hastanın söylemediği bir şikayeti varsa o da geçiyor. Yani şart değil. Benim midem ağrıyor diye geldi. Çünkü güzel. Hani bütün bulgularını alıyoruz. Ne yer, ne içer, nasıl uyuyor. E kişiyi tanımak gerekiyor. Tüm şikayetlerini alıyoruz ama diyelim ki diz ağrısını söylemedi. O ona uyan bir ise o dizinin ağrısı da geçer. Bu şekilde Muhteşem bir e, sistem, muhteşemliği nerede? Muhteşemliği şu. E, insanoğluna besin olarak verilen maddeler dışında her şey toksiktir zehirdir. Ve vücut onu algılar, besin değilse atmak ister. Bu bizim işte tıpta detoksifikasyon, eliminasyon falan diye böyle evet. havalı Şu isimlerle anlatılıyoruz tabii evet. ama. Şu andaki yani birçok o zaman aslında ilacın evet. vücut tarafından atılmaya çalışması tabi bunun çalışmalarını da yapıyor işte ne kadar vücutta kalıyor, ne kadar dokularda kalıyor. Birçok ilaç 3 ay, 4 ay, 6 ay dokularda kalıyor ki. Bugün matriks alan tekrar önem kazanmış durumda biliyorsun. Evet. Hatta çok şükür ki atılıyor aslında. Evet. Şimdi vücudun yaşamı için önemli olan şey atılma. Vücut onu ya almayacak, önceden koruyacak, işte gözüyle görecek, koklayacak tadı ve salgılarla bir çeşit atıyor. Bizim dengemiz, yaşantımız buna bağlı. Şimdi homeopati ne yapıyor? Gerçek anlamda vücuda o kısmı iyileştir emrini veriyor. Sınırları var mı? Var. Tabii onları konuşuruz. Eğitimlerde ilaç nasıl hazırlanıyor, nasıl karar veriliyor, nasıl birinci basamak tedavi yapılabilir, herkes kendine nasıl uygulayabilir, bunları da konuşacağız tabii ama esas olarak homeopatiyi bir örnekle anlatmaya çalışayım. Hı. Tipik bir örneğimiz soğan örneğimizdir. Soğan anne keser yemek yaparken, gözleri ne olur soğanı görünce hepimizde oluyor. Gözler yaşarıyor, burun akıntısı oluyor. Ee, yanıyor. Bunlar bakın orada 3 tane bulgu bulduk. Bu bulgunu peki nasıl iyi geliyor? Pencereyi açınca iyi geliyor. Bakın bir tane daha bulgu bulduk. Çok basit bir olaydı. Bu tabloya uyan herhangi bir hastalık, saman nezlesi olsun, grip başlangıcı olsun veya herhangi bir alerji olsun, göz nezlesi olsun, o tabloya uyduğunda ve o soğanın homeopatik Ilacını verdiğimizde hasta iyileşiyor. Kendiliğinden doğallıkla evet. iyileştiriyor. Aslında bu arada araya girmek lazım. Soğanın kendisini de versek iyileşir. Fakat soğanın kendisini verdiğimizde diğer informasyonu da vermiş oluyoruz. Halbuki, İçindeki zehiri almadan verdiğimize evet, doğru yan da. tesirler meydana yapmış oluyor. Halbuki sulandırdığımızda 30C'ye kadar çakıladığımızda vücut sadece kendi için gerekli enformasyon alıyor. Neden çok zararsız? Çünkü sadece ve sadece hastalık varsa aktif oluyor. Yoksa su içtiğiniz sudan bir farkı yok. Şimdi burası da arkadaşlar çok önemli bir şey. Yani şimdi diğer birçok kullandığınız belki ilaçlarda, vitamin, minerallerde şimdi diyelim ki fayda vermeyen gidiyor. Ama bazı şeylerde belki zarar verebiliyor. Homöyepatide ise sadece fayda vermek üzere var. Fakat toksik bir etki yok. Ve herhangi bir rahatsızlığınız yoksa da zaten vücut onu kendiliğinden atıyor. Hiçbir şey almamış gibi oluyorsunuz. Şimdi ne kadar bakın ince bir durum. Hani böyle prospektüslerde bazen okuyorsunuz da yan etkiler diye böyle şu, şunlar, şunlar, şunlar. Bunların hiçbir tanesi homopati sisteminde yok. Evet. Yani yan etki diye bir kavram yok. Sadece faydalı etki var. Sadece faydaya çalışıyor. Eh fena değil. Ama bunun önem kazandığı kavramlar var. Mesela çocuklar, gebeler, bebekler. Bütün bunlarda, yani, e, özellikle biliyorsunuz e, an, gebelik dönemindeki e, anne şikayetlerinde doktorlar çaresiz. Yani verecek ilaç yok çünkü her ilacın teratojenik dediğimiz, yani teratojenik demek e, fetusa, anne içindeki bebeciye e, zarar vermek demektir. Evet. Birçok ilacın da çalışması yok, bilinmiyor şu şekilde geçer hani terastrojenik ilaç etkisi olabilir. yani çok belli bilinenler var ama olabilir. Hani gebelerin dikkatle kullanılması diye not yazar. Yani dikkatli kullanmak ne demek? Yani ya kullanmayacaksın ya. Ha, tabii. Hani <gülüyor> dikkatli yavaş, yavaş. <gülüyor> e, Bu gibi konularda dolayısıyla homeopati çok önem kazanıyor. Peki tarihsel gelişimi nasıl oldu? Hani böyle o Mısır'dan gelen aktarılan evet. bilgiler nelerdi? Materya Medica dediğimiz kitaplar var. Materya Medica her türlü maddenin nerede bulunduğu, nasıl kullanıldığı ama hala madde düzeyde. Büyük kitaplar. Burada bu Materia Medica, William Cullen denilen Materya Medica'yı okuyor. Ve orada bu maddeleri teker nasıl homeopatik ilaç haline çeviririm diye düşünüyor haneman. Mısır da nasıl yapmışlar bunu? Mısır'daki yazıtlarda bir çalkalama sistemini, ovalama ve çalkalama sistemini haneman rastlamış. Fakat bu konuda çok fazla bilgi yok. Çünkü Mısır zaten hala sır biliyorsunuz. Evet. Yani nereden geldi bu? Yukarıdan mı geldi, aşağıdan mı geldi Değil bilmiyorum. yazılan birçok şimdi bazı şeyler var. Hatta şu da var. Acaba Mısır döneminde dünyada çok daha gelişmiş uygarlıkların olduğu yerler ve bölgelerde var mıydı? Hem tıbbi açıdan hem diyelim ki teknolojik açıdan. Çünkü evet. Atlantis'ten Muğ'dan gelenler var. Yani orası böyle biraz hem muamma evet. ama aynı zamanda da mesela uzak doğuya gittiğiniz zaman çok enteresan bazı şeylerle karşı. Nereden bu geldi diyoruz. İşte diyor bu diyor bir kaplumbağanın üzerine yazılmış. Bu yeşim evet. bilmem neyin üzerine yazılmış. Kaç bin sene belli değil. Yani bilgi aslında çok uzak bir tarihlerden aktarılmış. Belki bizim bu dönemden bile önce olabilir. Peki homeopati için hastalık ne demek? Sağlıklı olmak ne demek? Nasıl tarif ediyor homeopati bize bunu? Şimdi homeopati için hastalık demek, Vitokas'ın tanımladığı gibi özgürlük demektir. Çünkü hastalık bizim için yapmak istediklerimizi yapmaya engel, davranışlarımıza engel. Yani bacağım sakatsa ben dışarı çıkıp koşamam. Evet. Yani özgürlüğün engeli. Özgürlüğü hastalık. engel olan her şey bu. Evet. Özgürlük dediğimiz zaman bu ruhsal, zihinsel, bedensel 3 evet. alanında kapsıyor. Hayatla ilgili. Evet, yani hayatla hayatın ilgili. bir sorun, bir engelle karşılaşması homeopati için hastalık. Hastalık. Tanım olarak bu. Fakat homeopati de daha teknik anlatırsak bizim bir yaşam enerjimiz var. Öncelikle hastane ve insanların bunu kabul etmesi lazım. Çünkü bitkisel hayatta da yaşatabiliyorsunuz, ne bileyim bir pompalatıyorsunuz, besinleri veriyorsunuz, o, o bir yaşam mıdır bu bir soru işareti. Ama bizi harekete geçiren yani cesedi harekete geçiren şey, ee, vital force dediğimiz, yaşam gücü dediğimiz şey, bütün her şeyle o baş ediyor aslında. Şimdi bu vital force nedir? Ee, henüz hastane tıbı bunu anlamıyor veya kabul etmek istemiyor. Ama meridyenleri de istemiyordu bunun 10 yıl öncesine kadar. Bugün meridyenlerin ne kadar önemli olduğunu ve o hat üzerindeki her türlü hastalığın yine e, akapunkturla çözülebildiğini biliyoruz. Ben bugün çok akapunktura girdim ama... Şöyle, <gülüyor> e, emin ol e, bu kadar teknik olarak ispatlanmış olmasına rağmen Hala bizim birçok evet. üniversitelerde akademisyenler vesaireler, ha, o da ne öyle şey mi olur? Yani bak böyle bir bilim var. Hani bak bütün artık dünya evet. bunu kabul etmek zorunda kaldı. Aslında hani kabul etti demiyoruz. Zorunda kaldı. Bir yere yine yani Tabii. kuantum fiziği gibi koyacak yer bulamıyorlar. Normal fizyolojik şeylerin dışında gibi görünüyor evet. ama her şey etkiliyor bu. Gerek meridyenler gerek işte evet. bu akupunktur noktaları madem zorunda kaldır o zaman biz buradan devam edebiliriz. Tabii. Şimdi dolayısıyla akupunktur, homeopati bunlar e, temel bilimler. Şimdi tabii bir de buna şöyle, şöyle diyorlar. Sanki e, bunlar alternatif bir tıpmış gibi anlatılıyor çok ki anladım. yani bu çok ayıp bir şey. Evet. Ne demek alternatifi yani? Hayır. E, alternatif bir kronolojik sıraya dizersek e, hastane tıbbı alternatif tıp sayılıyor. Evet. Çünkü <gülüyor> 6000 yıldır var olan bir sistem ama tam ama, tersini söyleyeyim. Ama ama bu, bu tür şeyler e, e, ben doğru bulmuyorum. Önemli olan e, biliyorsunuz üç temel bu Hint tıbbında çok daha 7 8 katmana ayırabiliyorlar ama bazık olarak bir bedenimiz var zihnimiz var nörotransmitterlerin vesaire hareket ettiği o da madde alanda. Bir de henüz tam olarak bilemediğimiz ruhsal alan var. Bu üç kademede yaşıyoruz biz. Şimdi bu üç kademenin iki kademesini yok saymak, yaşamı tanımak, tanımlamak için çok çok mantıklı değil. Dolayısıyla bu üç kademeye ee, müdahale etmek lazım. Bütüne. O yüzden de holistik tıp, bütünsel tıp dediğimiz kavramlar devreye giriyor. Tabii, mutlaka tabii görevini çok iyi hakkıyla yapan e, hekimler, doktorlar da var, tabii var. ama önemli olan burada e, yeniliğe açık olmak galiba Evet. Yani yeni bir alan varsa onu öğrenmek, keşfetmek bunun heyecanını duymak çok önemli ki aslında sen Hani anlattığın eski göken ne kadar orada katı, sert evet. durumlara karşı bu kadar hani böyle bir mesafeli yaklaşırken nasıl seni aldı gel buraya dedi. Bak burada ee, neler var. Şeyi spektrumu açmak lazım. Acaba ha. acaba sorusu. Yani ee, gerçekten bilmediğimiz alanlar var. Bilmediğimiz alanı yok kabul edemeyiz. O hala bir soru işareti olmalı çünkü yıllar geçiyor. Teknoloji ilerliyor, işte görüyorsun cep telefonları, internet. Şimdi yine böyle 80'li yıllarda akupunkturla ilgili böyle bir şey anlatıyoruz, seminer böyle bir şeyler anlatılıyor. İşte insanların birçoğu zaman akupunktur yoktur, işte bilmem ne yoktur falan gibi böyle evet. itirazlarda bunu ve o zaman elde şu da yok ya böyle bir bilimsel kanıt var bilmem ne de diyemiyorsun ve direkt bana sana şöyle bunların hepsi metafizik şeylerdir, hepsi yalandır deniliyordu. Evet. Ama bir baktık 15-20 sene sonra bunlar metafizik değil Fizik, fizikmiş. Tabii. E şimdi bugün de gerek kuantumun, gerek yeni gelişimlerin teknolojik ilerlemelerin öyle bir yolumuzu açtığını görüyoruz ki bugün demek ki bizim hurafe ya da metafizik zannettiğimiz belki birçok şey bir bakacağız ki aa Fizik bunları da anlatabiliyormuş. Tabii, tabii, tabii. Şimdi tabii burada şeyler var. Hani hala bizim anlamadığımız şeyler var. Uzaktan tedavi. Şimdi uzaktan ne? tedavi Çin tıbbında var. Ee, konsantrasyonla, daha evvel televizyon programlarından izleyip hani Allah Allah diye seyrettiğimiz. Ama hani buna uzaktan... E, fakat sizin ilk başta söylediğiniz hani büyü veya kötülük yapma. Bunların hepsi aynı kalem. Yani iyi niyetliysen şifa gönderirsin, kötü niyetliysen büyü gönderirsin. Bunlar olacak şartı var mı? Hayır. Bir sürü duruma bağlı. Karşı tarafın kalkanlarına bağlı, enerjisine bağlı. Şimdi bunlar tabi bilmediğimiz spiritüel alanlar. Biz şimdi homeopatiğe dönelim. Evet. Şimdi bunun tedavi prensipleri neler? Şimdi tedavi Hı. prensiplerinin... Ee, yine söyleyeyim, hastane tıbbı her zaman için bilimselliğiyle bize çok ilerlemeler sağlayan bir alan. Onu şimdi yatsıtmıyoruz. Şöyle bir şey var, hiçbir yapılmış çalışmayı dışlamak doğru değil. değil yani bazıları da şöyle diyor, aa bak görüyor musun işte hastane tıbbı kötüdür, hayır Allah korusun. Yani herhangi bir akut durumda, herhangi bir şeyde evet. hastaneye gittiğiniz zaman oraya çok muhtaç kalırsınız sonra. Onun için... Evet. Bütün bunları kucaklayacağız ama herhangi bir alanda bir gelişmenin, bir yenilenmenin önünü kesen bir şey varsa bunu da göreceğiz. Şimdi bu ikisi ayrı şey. Onun için bazı da, A, bütün ilaçlar kötü. Hayır. Öyle Aynen. zamanda ağrı kesici doğru de, zamanda, antibiyotik evet. de. Yani bunların her bir tanesinin doğru zamanda, doğru yerde kullanıldığında fayda vereceğini hatırlayacağız ama bak bir de böyle yenilikler var diyoruz. Tabii ki. Tabii evet. ki. Şimdi homeofatiyi farklı kılan nedir? Homeopati bireyseldir. Yani homeopati hastalığı tedavi etmez. Kişiyi tedavi eder. Bu ne demek? Bu çok çok önemli. Çünkü normalde e, istatistik üzerine giden bir tedavi şekli vardır. %70 hastayı iyileştirdi bu antidepresan diye bir çalışma yapılıyor. İyi, geri kalan %30. Homeopati de ise Bireysel kişinin aynı enerjide, hastalık enerjisine nasıl yanıt verdiği, ne sebeple olduğu ve bu sırada nelerin kişiye iyi geldiği o kişiyi değiştiriyor. Çünkü aynı hastalık olduğunda kimi üşüyor, kimi sıcak geliyor, kimi su istiyor, kimi susamıyor, kimi ilgi istiyor, kimi yalnız kalmak istiyor. Şimdi bu farklılıklar kişiselleştirme için önemli kavramlar. Şimdi bu bireysel olması aslında dünyadaki diğer bütün kanunları da uyuyor. Evet. Her birimizin kendi olayı bireysel değil mi? Hayata dünyaya bakışı bireysel değil mi? Herhangi bir konuya inancımız inancımızla ilgili koyduğumuz mesafeler anlayışımız tabii ki zaten bireysel olması doğrusu değil mi? Yani tam da aslında olması gereken zaten bu. Evet. Her hastaya şu vardır bunu ver bu böyle e bir bakıyorsun ki bir tanesinde 10 gün de ancak evet. etki yapıyor. Bir sene bakıyorsunuz bir saatte etki yapıyor. Evet. Ama böyle bir tabi bireysel yaklaşım tabii ki çok önemli. E, bu bireysellik e, bu arada e, modalite dediğimiz kişinin değişen o hastalık durumundaki ne kadar hasta olacağı yine o kişinin yapısına bağlı. Hı hı. E, nasıl aynı kişiler aynı hastalığa yakalandığında farklı bir derecelerde hasta oluyor. Ve bu yanıtlara baktığımızda biz onları sadece kişinin hastalığa doğru yanıtıyla gördüğümüz ipuçları olarak görüyoruz. Yani aldığımız her bulgu bizim için birer ipucu. Ve bunlar bize dünyadaki çeşitli homeopatik remedilere gönderiyor. Bunlardan hangisine uyuyor diye. Eee... Nelerden olabilir mesela homeopatik reme biraz onlardan bahsedeyim. Evet. Her madde homeopatik remedi olabilir. Daha çok bu şekerli böyle bu, onlar küçük... emdirilen süt şekeri. Evet. Dünyadaki maddeler. Bitkiler alemi. Hayvanlar alemi. Mineraller. Hastalık etkenleri. Bütün bunlar birer homeopatik remedi olabilir. Peki homeopatik remedi olması için ne gerekiyor? Buna İlaç etkisi dediğimiz etkiyi görmemiz gerekiyor. Haneman zamanında bu eski hekimlerin gözlemleriyle oluyordu. Homeopati uyguluyor, bakıyor, gözlemliyor etkisini. Çok uzun süreli bir gözlem gerekiyordu. Ama tabii ki o zaman hani bu kadar teknoloji yoktu. Vakit de boğuldu. Şimdi ise sağlıklı bireyler alıyorlar. Böyle laboratuvar testleri benzer şeyleri benzer, kadın erkek eşit ve homeopatik olarak hazırlanan herhangi bir mit, bitki olabilir. Mesela papatya, şamomila şu anda var. Bunu veriyor. Diyor ki birer tane alın hepiniz. Ertesi gün bir değişiklik var mı? İkişer tane veriyor. Sonra üçer tane veriyor. Yani zorluyor. Sonra bu 20 kişinin içerisinde Çoğunlukla çıkan bulgular o ilacın etkisi oluyor. Neydi soğan için? Göz yaşarması, yanma. Açık hava iyi geliyor. Şamam ila için nedir? Uysuzluk, huzursuzluk, şiddetli ağrılar, rüyalar. Bütün bunlar bütün maddeler için belirlenmiş. Dolayısıyla karşıda gelen bir kişi şikayetini söylediği zaman, ee, ...hastalığını söylüyor öncelikle, mesela bana gelen hastalar ne der, İşte ben diyabet hastasıyım, benim tansiyonum var. Tamam tansiyonunuz var, nasıl etkiliyor sizin yaşantınızı veya şikayetiniz ne oluyor, İşte başım ağrıyor. Ne zaman başladı? Şimdi o hastalık ismi, gerçi bizde önemi yok. Bizde işte Melahat Hanım, Nergis Hanım, Ahmet Bey önemli ama onların bulguları önemli. Ve hangi dünyadaki 2000 tane remedi var mesela, hangisine daha çok uyuyacak? Konuşmaya başladığımız andan itibaren e, homeopatın beyninde o 2000, 1500, 1800 azalıyor, azalıyor, azalıyor. Bizim hedefimiz ilk planda 10 tane muhtemel remediye kadar indirmek. Akut durumlar daha kolay bunlar kronik durumlarda. Evet. Ondan sonra bu 10 içerisinde elinecek en muhtemel, en bütünsel, duygusal olarak nasıl, zihinsel olarak nasıl, beden bulguları nasıl, nedenselliğini buluyoruz, hepsini bir değerlendirip diyoruz. Bu remedi sana iyi gelecek ve tek bir tane veriyoruz genelde. Peki şöyle diyebilir mi kişi, ya bak işte bana bir su verdi, uh -huh. işte bir tane... Küçücük şekerli, şeker kırıntısı verdik. Evet. Şimdi bana da ilk başta öyle bir şey var. Bu ne? Şeker. Ne yaptık? Bilgi yükledik. İşte bunu yükledik, şunu yükledik. Şimdi kişi şunu diyebilir mi? Ya acaba plasobe etkisi olabilir mi? Ki mesela bugün de enteresan bir haber var. Ee, İngiltere zannediyorum bir doktora e, aşı yapmışlar. Bu yeni moda evet. virüsü ilgili. Ee, şimdi diğerleri yaşıyormuş. Fakat plesobolu dedikleri ölmüş. Şimdi acaba tabi öyle mi onu da bilmiyoruz <gülüyor> ama o insidel dediğimiz tesadüfidir. Evet. <gülüyor> şimdi tabi insanların hani böyle algılabaları var ama e, tabii ki plasobo da az bir etki değil ama şimdi buradaki tabii bambaşka bir sistem ve mekanizma olduğu için bu ikisini kişi herhalde ayırayacak ya da fark edecek. Şimdi evet. şöyle söyleyeyim önce plasobo nedir? E, bir kişi geliyor, e, tansiyonu var, tansiyon ilacı verilen bir grup var. Öbür gruba da şeker veriliyor ama üzerine tansiyon ilacı yazıyor. İkisinde de aynı şekilde bu iki grubunu kullanıyor ve daha sonra şeker verdiğimiz grupla öbürü arasındaki fark anlamlı fark mı ona bakılıyor ilacın kalitesini anlamak için ama ortak bir özellik her ikisine de sana tansiyon ilacı veriyoruz diyoruz. Bu ayrı bir tartışma Tabii. konusu ki orada da benim söyleyeceğim çok, çok şey var. var çünkü bir kişinin inanç gücüyle başka bir Tabii. kişinin ki bambaşka olabilir. Yani o ne kadar tartışılır yani. Bunu için bir kenara alalım. Homeopati, agrohomeopati dediğimiz bitkilerde kullanılan homeopati var. Veterinerlik homeopati kullanıyor hayvanlarda ve bir yaşındaki bebeği kullanıyorsunuz. E bunlar iyileşiyor. Buraya demiyorsunuz ki hani evdeki köpeğe, kediye, aa bak bu sana tansiyonla iyi gelecek bir anda iyileşiyor diyor. Bebek okuma yazma bilmiyor. Nerede Okuma yazma biliyor. <gülüyor> Dolayısıyla placebo etkisi doğrudur ama placebo değil. Çünkü onu anlamayacak yerlerde de biz etkiyi görüyoruz. Peki hangi hastalıklara daha çok faydalarız? Yani neler kimler kullanabilir homeopatik remedileri? Homeopatik remedi anne karnından <gülüyor> e, ölüm anına kadar herkes kullanabilir. Fakat burada beklentiler önemli. Yani hastalar işte doktora gidecek, o ilacını yazacak. Sonra evine gelecek. Beklentisi nedir? Tam şifa. Şimdi homeopatiye geldiğinde kişinin iyi bilgilendirilmesi gerekiyor. Çünkü iç iyileştirme mekanizmalarını aktive ediyor. Diyor ki, diyelim ki bir kabızdaki 20 yıldır bir problem varsa o meyopati ile bir kas der ki onda bir sürede, bir, bir buçuk yılda, baştan başlar rahatlamayı ama bir, bir buçuk yıl içerisinde tam kür bekleriz diyor. Buna benzer bir bulgusu var. Çünkü dejenerasyon, yaş ilerledikçe vücutta dejenerasyon, enformasyona yanıt fark ediyor. O yüzden akut vakalarda çok çabuk sonuç elde ederiz. Düştü, burnu aktı, birden grip oldu veya bebeklerde ve çocuklarda çok dinamik yanıt bekleriz. Yani çok kısa sürede iyileşme bekliyoruz. Mesela e, özellikle geleneksel tıbbın akut vakalarda biraz daha zayıf, modern tıbbın evet. ise çok daha hızlı etki yaptığını hani genel olarak biliyoruz. Bu tam tersi. Homeopatide ise tam tersi olarak akut vakalarda etkisini çok daha hızlı görebiliyoruz. Evet. Yani tüveri, boğazları, tonsillit veya farhanjet oluyor, ateşi çıkıyor bir çocuk. Bir ile yarım saat içerisinde hiçbir şey olmamış gibi oynamaya devam edebilir. Doğru remedi doğru şekilde verilirse. Kullanılsa. Şimdi zannediyorum Türkiye'de bir homeopati derneği var. Klasik homeopati derneği. Aslında şu anda 5-6 tane oldu. Oh çok şükür. Bir tane il ben de... İlki İzmir'de e, dernek... Klasik homeopati derneği. Çok güzel. Sen de bunlardan bir tanesi yönetim kurulundasın. Peki şimdi dünyada nasıl ve biz Türkiye'deki homeopati dernekleri olarak dünyayla nasıl entegrasyonumuz? Aslında dünya ile entegrasyonumuz son derece iyi. Çünkü Liga dediğimiz Dünya Homeopati Birliği'nde bizim başkanımız Altunay Hanım oranın ikinci başkanı şu anda. Dolayısıyla dünyada ne kadar ne yapılıyorsa aynısı Türkiye'de de yapılıyor bütün. Bir de 2021'de dünya kongresi İstanbul'da olacak homeopati. Evet. Tüm dünyada, Hazırlanalım evet, arkadaşlar. Tüm dünyadan homeopatlar İstanbul'a gelecek ki bu da yine... Orada zaten, canlı yayın yapacağız. <gülüyor> canlı yayın evet. <gülüyor> e, gerçekten hoş bir kongre olacak. Yeter ki şu başımızdaki... E, Moda virüslerden Moda virüslerimizi özgürleşelim. Bir müddet yollayalım sonra bir 30-40 yıl sonra bekleriz gene. Peki mesela şimdi diyelim ki e, kronik herhangi bir rahatsızlığı olan kişi e, bir homeopati hekimine geldi. Evet. Sana bir kişi geldi. Ona şimdi e, ilk önce nereden nasıl başlayarak ne yapıyorsun ya da ne tavsiye ediyorsun? Şimdi e, Haneman öncelikle hastalıkları akut ve kronik olarak ikiye ayırmış. Akut ve kronik yaklaşımı çok farklı. Kronik hastalıkların ise bazı etkenlerle e, soydan soya aktarıldığını ortaya çıkarmış. Şimdi e, biliyorsunuz DNA sarmalı ve gen çok kompleks bir konu ve hala bilim üzerine çalışıyor. Her sekansı, her üçlüyü tarıyorlar ama e, bu tarama sırasında... Bir teori ki en son Nobel ödülünü alan e, biyologlar, kimyacı mı, biyolog mu hatırlamıyorum ama bunu ispat ettiler. Mikroorganizmalardan streptokok ve bazıları enformasyon taşıyor. Casusluk yapıyor aslında. Ve bir de sonra DNA'nın yapısındaki değişikliklere neden oluyor. Bu da Haneman'ın miyazma adı verilen teorilerini e, destekler bir ilk çalışma. Hı hı. Diyor ki... Haneman kronik hastalıklar kişinin genetik yapısı üzerine genetik kullanılmıyor orada miyazmatik ama şimdi homeopati bilmediği için genetik diyeceğim. Ben yani tıp lisanı kullanacağım. Onun üzerine kurulur diyor. Bunun için benim klasik verdiğim örnek 10 tane çocuk kış kar günü gelse erkek çocuğu hepsini banyo yapsa ve dışarı kar topu oynamaya çıksa ne olur? Hasta olurlar değil mi? Islak ıslak çıkıp buz gibi havada ısı farkından dolayı. Fakat ilginç olan hepsi olmaz. 10 taneden 6'sı olur, dördüne bir şey olmaz. Peki bu fark neye bağlı? O anki immün sistemine bağlı, genetik yapısına bağlı, kişinin ana yapısına bağlı. Bunu da Aneman bu genetik geçişle açıklıyor. Şimdi kronik hastalıklar burada önemli. Hangi remediler kronik hastalıklarda nasıl bir dejenerasyona gider? Çünkü yaşamımızda her türlü hastalık ve o anki mut durumu. Mesela Allah korusun insanlar kanser geçiriyor. Kanserden iyileşiyor, atlatıyor. Fakat ondan sonra korkusu ve endişesi kalıyor. Yani e, Onu nasıl çözecek? O, travması duruyor. Orada. orada bir şey var. E, daha sonra önce kanseri oluşturan neden neyse onun ortaya da çıkması lazım. O çözümlendi mi? Bütün bunlar... Witold e, layer yani katman teda, şey, te, teorisiyle açıklıyor. Diyor ki her yaşadığımız travma, her üzerimizden geçen olay, her hastalık bir kademe yapıyor üzerimizde. Bunları araştırıyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş yavaş üst kademeden başlayıp temizlemeye başlıyoruz. Hı hı. Özellikle e, birçok e, iyileşme katmanların içerisinde rahatsızlığa neden olan, o hal, o an, o duygu, o düşünce temizlenmeden sadece semptomlar evet. iyileştirilmeye çalışıldığı için bir bakıyor ki başka bir yerde farklı başka semptomlarla bir şey. başlıyor. Başka bulgular çıkarıyor. Yani bir balon düşünün, onu sıkıyoruz bir yerden patlak veriyor. Çünkü yani içindeki hava aynı. Açık olduğu yanda. Evet. Neresi zayıfsa, balon neden yapıldıysa ne, ona göre değişir. Şimdi yine Ehring e, Haneman'ı inceledikten sonra o da homeopatiye çok inanmış ve kurallar yapmış. Diyor ki hastalık yukarıdan aşağı, içeriden dışarı doğru iyileşir diyor. Ne kadar güzel bir prensip. Evet, nedir bunu bir örnek verelim. Yani e, kız çocuğu astım ama e, ye, e, toksik maddelerden ama gıdalardan amaçlardan bilemeyiz. Hangisindense ama astım. Homeopata gidiyor, homeopatik ilaçlarını alıyor, astım geçiyor. Fakat bu geçmede yukarıdan aşağıya, akciğerler önemli bir bölüm, aşağıya ve dışarıya vuruyor. Ne oluyor? Egzama çıkıyor 3-4 ay sonra. Şimdi egzama çıktığında toplumun bilinçlenmesi, homeopati konusunda çok önemli. Doğal olarak anne eğer bilgilendirilmemişse, ne yapar? Eczemacı çıkan çocuğunu alıp bir cildi uzmanına götürür. götürür. Orada da e, aha der egzama olmuş. Hani bunu bir baskılayalım çünkü çocuk ızdırap çekiyor. Kortizonla baskılayalım. Bir müddet sonra e, astım geri gelebilir veya başka bir şekilde. Bu tür bir akışı homeopat olmayan birinin hekimler dahil takip etmesi çok zor. Dolayısıyla bilinçlenme çok önemli. Halbuki orada yine homeopatın kontrolünde o egzama bir müddet detoks programlarıyla temizlendiğinde o yavaş yavaş vücudu terk edecek. Hı hı. Ne demek? Tam hastalık kaçarken dış kapıda dur diyorsun geri geliyorsun. Evet özellikle birçok iyileşme katmanlarında evet. şimdi vücut ya terle atacak ya dışkıyla ya idrarla. Evet. Ya ciltle atacak. Yani şimdi evet. cilde geldi, ciltle attım. Aa, bak gördün mü? İşte şöyle oldu, böyle oldu. Ama bu bilgiye sahip olan bir kişi, evet çok şükür ki aslında bu iyileşmenin bir etkisi belki diyebilecek. Peki bu son zamanlardaki bu moda virüsler, rahatsızlıklar, evet. özellikle soğuk algınlıkları ya da gripsel faaliyetlerle ilgili kişilerin evlerinde böyle pratik, basit olarak yapabilecekleri ya da senin bir tavsiyen var mı? Evet. Aslında şöyle bir genel olarak tavsiyem, e, çağımızda esas sorun besin, e, besinlerle yeteri besini alamamamız. Hani bugün hani bazı kişileri dalga geçtiği hani ay ecicücic organik şeyleri hani dünyanın parasına satıyorlar filan. E ben çocukluğumda ben bunları dünyanın parasını vermeden doğal olarak alıyordum. Yani besin çok önemli ve besin değeri Gerçekten organik olan ile genetiği değişmiş olan arasında on kat besin değeri farkı var. E, dolayısıyla büyük şehirde yaşıyoruz. Devletin de çabası besin yetiştirmek. işte mahsulün yok olmaması, pestisitler, hormonlar şunlar. Çünkü insanlar beslenmeli. Bu besinleri dış şeyle tamamlamak zorundalar. Evet, yani özenle besleneceğiz ve Ama, onun dışında da tabii... Dışarıdan... Dışarıdan almak zorunda tabii. çünkü yetmiyor yani aldığımız besin. Ee, Üstelik evet. de biliyorsunuz eskiden öyle hani sabah kahvaltı, öğlen yemeği hani akşam yemeği diye bir şey. gün günde bir iki kere bir şey bulursa yiyorlardı ama besin değeri çok yüksek. Evet. Smart balansa başlayabildin mi? <gülüyor> Başladım. Tamam. 21 gün sonra onun bize şeyini istiyorum. Onu inşallah. Bakalım neler <gülüyor> olacak. Ee, tabii ki mutlaka ki e, besinlerde ihtiyacımız olan vitamini ve minere almadığımız için dışarıdan belli takviyeler almak durumundayız. Evet. Bunların tabii ki zaten birçok yerde anlatılıyor, görülüyor. Onun için hani ben de eskiden bunlara karşı birisiydim. Aman diyordum doğada zaten var. Hani üretiliyor bilmem abi. bir baktık ki eskiden bir tane domates, gerçek domates evet. şu anda 16 gerçek domatese eşdeğer, bir de toprağın evet. da şeyi azalmış. Hani toprağın belli dedi. De azalıyor tabii ki. Çünkü bir şey kaygısı var, o da geçimini sağlayacak çiftçide. Evet. İyi ki geldin. Teşekkür bu keyifli ederim. başlangıç sohbetimiz için çok teşekkür ederim. Şimdi yakında tabii daha derin, daha ileri çalışmalarımız, sohbetlerimiz, çeşitli çalışmalarımız olacak. Bunları size duyuracağız. Onun dışında tabii sevgili Gökhan aynı zamanda kendi kliniğinde bu terapileri aynı zamanda uyguluyor. Ama şu anda onun da hani böyle aylarca süren randevu şeyleri var. Ola ki vakit olursa yine tabii ki herhangi bir acil bir şey olursa da tabii ki tabii. E, ziyaret edilebilecek kaliteli gerçekten özüne sözüne güvenilir bir hekim arkadaşımız. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Vaktiyle ederim. Vaktiyle görüşmek canım. üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.